Evet Onurcuğum, servisi doldurdun sanırım. Ya doldurdum da tek bir sıkıntımız var. Ne sıkıntısı? Ya öndeki amirden hiç keyif almıyorum ben. Amirim! Bakar mısın gözlüklerine? Ya? Oo yakıyorsun yine. Nehirin içi alabildiğince balık dolu. Her yer balık kaynıyor. Böyle bir şey yok. Görüyorsunuz, anlatmaya da gerek yok. Evet. Azlı yaşam alanları böyle. <gülüyor> Sakın kanmayın. <gülüyor> böyle değil. Burası Büyükşehir. Sadece Bankok adamı Utah. <gülüyor> evet. Bankok'ta derenin içinde pardon, derenin içinde deliriyor. <gülüyor> Göksan hala bizi çekiyor. Evet, diginan. Öndekiler... Dekke de böyle He? alışveriş alabiliyoruz. nehirde Çünkü... Bak abi, bak. İlginç şeyler karşılaşabiliyoruz. Evet, tekkede gezerken... ...böyle e, Godzilla'lar çıkabiliyor. Pardon, <gülüyor> <gülüyor> <Bağırlar>, Ejdi. <gülüyor> Su içerisinde. Bu da kralımız, Dayan'tı kralı. Evet, galiba uçuyoruz. denela ma apa ah, eden birden bakış atma ah yerimde duramam ah yı kadım kurdum çarşafı her gidip bek yol